Dinimizi istismar edenlerle, FETÖ denen alçaklı yürekli mücadeleniz ve o sümüklü teröriste yazdığınız unutulmaz mektup tarihte yerini aldı. Atatürk ilke devrimlerinin ne güzel bir savunucusuydunuz. Katıldığım tüm toplantılarda o güzel yürekli kadınlarımızla önce İstiklal marşımız söylenir, sonra kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlıklarını anlatan tarihi filmler izlenir ve muhteşem konuşmalarla bilgi dağarcığı beslenirdi. Siz böyle isterdiniz.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 Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın, kurulur kalplere sevda o tağın, kim bilir hangi gönüldür durağın, her gören göğsüme taksam seni der, kime ateş gibi yaktın beni der, kimi bilur bakışından söz eder, kim bilir hangi gönüldür durağın. Zaman nasıl hızlı akıyor anlamak zor. Neredeyse bir yıl olacak Haydar Bey size veda edeli. Dedim ya haydi bir yerlerden çıkıp gelin.